...gizemi çözdü. Ted'ye! Acil sedye lazım! Yaralı var! Kopmuş bir gömlek düğmesi bütün bu gizli... Zehra. Zehra. yapma. Görevimi yaptım. Ben seni kurtaramamıştım ama. Senin için çok endişelendik. Bir hayal meyeli hatırlıyorum. Sen mi kurtardın beni? Görevimi... Hayır, hayır, hayır! Üzüldüğüm tek bir şey var. Sen... Artık elimde sana karşı bir koz kalmadı. Ödeştik.